Darwinizm'in sapkın iddialarına göre insan bir hayvan türüdür. Bu akıl ve bilim dışı iddiaya kananlar da insanın tüm özelliklerinin sözde hayvan atalarından miras kaldığını öne sürerler. Bu ise bir insanın kendisine ve diğer insanlara bakış açısı üzerinde çok tehlikeli etkiler yapar. İnsan bir hayvan türü olarak gördüğü diğer insanlara değer vermez, düşüncelerini önemsemez, hayatlarını değersiz görür. Bir insanın ölümünü bir sineğin ölümünden daha önemli görmez. Bir insanın aç veya muhtaç konumda olması, onu hayvan olarak gören ve hayvanların da zaten çatışma ve rekabet yoluyla geliştiğini düşünen bir insanı rahatsız etmez. Böyle korkunç bir bakış açısı insanların birbirlerine olan sevgi ve saygılarını da tamamen ortadan kaldırır. İşte bu nedenledir ki Darwinizmin yanılgılarına aldanmış olanların bir kez daha düşünmeleri ve bu aldatmacanın nelere mal olabileceğini göz ardı etmemeleri önemlidir. Darwin, mektuplarından birinde bu çarpık bakış açısını ifade etmiş ve insanın hayvanlardan evrimleşmesi yalanına dayanarak fikirlerinin herhangi bir değeri olup olmayacağını sorgulamıştır. Darwin'in sözleri şöyledir. Aşığı hayvanlardan gelişmiş olan insan zihninin inandığı şeylerin herhangi bir değeri ya da güvenilirliği olup olmadığı konusunda aklıma her zaman korkunç bir şüphe gelir. Bir maymunun zihnindeki inançlara, tabii eğer varsa, hiç kimse güvenir miydi? Darwin'in sözleri, evrimcilerin insana bakış açılarının ne kadar dehşet verici olduğunun bir özeti niteliğindedir. Darwinizm, sözde insanların hayvanlardan farklısız olduklarını öne sürdüğünde, bunu sadece fiziksel ve biyolojik anlamda iddia etmemekte, insan ve hayvan davranışlarının da birbirinden farklı olduğunu kabul ettirmeye çalışmaktadır. Bu durumda insanı sözde hayvan atalarından miras kaldığı iddia edilen şiddet, saldırganlık, bencillik, acımasız rekabet gibi kötü özellik ve davranışlar, insan için adeta doğal davranışlar statüsüne getirilmektedir. İnsan hayvan değildir. İnsan, Allah'ın kendisine ruhundan üflediği, akla, iradeye, vicdana, sağduyuya, doğruyu yanlıştan ayırma anlayışına sahip, düşünebilen, karar verebilen, Yaşadıklarından ders çıkarabilen, Allah'ın imtihan ettiği bir varlıktır. Teröre karşı kesin çözüm, anti-komünist ilmi çalışma yapılmasıdır. Bugün yeryüzünde en büyük fitne kaynağı materyalizm ve materyalizmden türeyen çeşitli ideoloji ve akımlardır. Tüm bu akımların hepsinin sözde bilimsel çıkış ve dayanak noktası ise Darwinizm'dir. İnsanları isyana, kavgaya, başıbozukluğa, sevgisizliğe, bencilliğe ve ahlaksızlığa yönelten Darwinizm, fikren yok edilmeden terörün önlenmesi, insanlar arasında dostluk ve kardeşliğin tesis edilmesi mümkün değildir. Komünizmin hayat damarı da Darwinizm'dir. Darwinizm, komünizm, materyalizm, şiddet ve terör birbirlerinden ayrılmaz bir bütündür. Bu bütünü ayakta tutan ideolojik propagandadır. Herhangi bir ülkede komünist düşünceye propaganda serbestliği verildiğinde karşısında anti-Darwinist, anti-Marxist, anti-Stalinist propaganda yoksa komünizm hızla gelişir. Dolayısıyla teröre karşı çözüm, anti-komünist, anti-Darwinist ilmi çalışmalar yürütmektir. Komünist terör örgütleri sadece silahlı mücadele ve toplumda şiddet olayları çıkartmakla sınırlı kalmazlar. Esas faaliyetlerini halkın arasında sürdürürler halkın arasına da sızarak sistemli bir materyalizm ve komünizm propagandası yürütürler. Bu faaliyet ise terör eylemlerinden çok daha tehlikeli ve sonuçları çok daha vahim olabilecek niteliktedir. Çünkü çoğu kimse marksist darwinist düşünceler ve bunların getireceği zararlara dair yeterince bilgi sahibi değildir. Eğer bu düşünceye dikkat edilmez ve yeterince tedbir alınmazsa, komünist örgütün telkinlerine her geçen gün daha fazla genç kapılır insana sevgi duymanın, güzel ahlakın, şefkatin ve merhametin önemini bilerek yetişen, nitelikli bir gençlik yerine, Darwinist eğitimden geçirilmiş gençlik konulduğunda sonuç, toplumsal yıkımdır. Komünizme karşı verilecek fikri mücadelede en etkili yöntem, öncelikle Darwinizm putunun yıkılmasıdır. Komünizmin ve Darwinizmin tek zayıf noktası fikri mücadeledir. Fikri mücadele karşısında bu ideolojiler, Tuzun suda eridiği gibi erirler.